Hoş geldiniz. Ben, Emi uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Ve karşınızda AVEN'in renkli güneş kremiyle bulunuyorum. Ve bu ürün kur ve hassascıkları için geliştirilmiş. Ürünü aslında ablam için aldım. Çünkü onun renkli bir güneş kremi arayışı vardı. Ve i̇çerik listesi güzeldi. AVEN'in kaliteli bir Fransız markası ve hep Amor Pacific markalarını kullanıyorum. Garantici olduğum için biraz da farklılık olsun diye düşünerek bu markadan bir ürün denemeyi tercih ettik bu sefer. Ürünün içerik listesi bence güzeldi. Onları kenara yazarım zaten biraz sonra değineceğim. Bu ürün oldukça yüksek güneş koruması sağlıyor. 450 nanometreye kadar da geniş spektrumlu ve suya dayanıklı. Ürün hem titanyum dioksit hem de yeni nesil kimyasal filtreleri içeriyor arkadaşlar. Aslında içerik listesine bakarken İnci'de titanin dioksit için kolorant olarak nitelendirme yapılmış. Biliyorsunuzdur zannediyorum. Mineral güneş kremi kullandığımız zaman genelde tabii ki teknolojinin de kalitesine göre e, bir beyaz kalıntı bırakıyor cildimizde. Kolorant derken onu kastetmek istiyorlar zannediyorum. Videonun linkini de bırakırım. Ürünün uygulamasına geçeceğim. Ama önce şunu söylemek istiyorum. E, yüzümü yıkadım. Tonik dahi sürmedim şu anda. Direkt bu ürünü yüzüme süreceğim. E, bu şekilde alacağım döküldü. Çünkü çok aynı zamanda sıvı. Ee, bunu iki parmak tek seferde uygulayamazsınız arkadaşlar. Ee, emildikten sonra sabitlenmesini başarılı buluyorum. Ama o aşamaya gelene kadar canınızı çıkartıyor. Ee, hatta bununla ilgili paylaşacağım. Daha önce de bir video çektim. Ama e, bir faciayla sonuçlandığı için onu değil şimdi çekeceğim videoyu yayınlayacağım. Ama onu da paylaşacağım. Siz de böyle uygulayın. Benim gibi olmayın diye. Benim tavsiyem size bu noktada bir parmak ya da her neyse uyguladığınız miktar uygulayın. Sonra da diğer parçasına geçin, uygulama yapın. Bence bu şekilde daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum eminime açısından. Emilene kadar sıkıntılı ama emildikten sonra bence sabitlenmesi güzel. Bayağı kapatıcı bir ürün. Şu an yüzümde renk eşitsizliği var. Semiceler var. İşte şurası. Yenimle kafa çarpışması yaşadık. Gözümün şurası morardı falan. Onları kapatacak diye düşünüyorum. Çünkü bana göre bu bir fondöten niteliği taşıyor arkadaşlar. Tek bir parmak uygulaması yaptım. Yine hocam yapmış gibi oldu. dağıtmakta zorlanıyorum. Ama tabii ki bu noktada siz e, bunun bir parmağa da yarım parmak şeklinde, yani totalde dörde bölerek uygularsanız bu şekilde olmayacaktır. Daha rahat bir e, sonuç elde edebilirsiniz. Ve bakın göz çevresini falan ne kadar nötrüledi. Baya fondöten gibi. Belki ben kalıp uygulama yapıyorum diye bende öyle oluyordur. Çünkü ablam benim kadar yoğun uygulama yapmıyor e, ve o sende kapatıcı oluyor bende değil dedi. Yavaş yavaş sabitleniyor. Dudağına ulaşan yerlere bakın nasıl oldu. Evet sonuç bu şekilde arkadaşlar. Sizin oradan görünüyor mu bilmiyorum. Ama aslında inanılmaz yağlı bir ürün. Cildim karmaya dönük de olsa zaman zaman genel olarak kuru bir sahibim. Ve şu an yananmış bu bölgelerinde yağmı hissediyorum burada. Ama o olur. Ben aşırı hassas ciltte olduğum için de 2 dakikaya geçer. Benim size tavsiyem... Bu ürünü cildinize herhangi bir şey sürmeden uygulayın. Ablam da benden çok daha kuru ciltli olmasına rağmen bu şekilde uyguluyor. Gördüğünüz gibi aşırı parlama yapıyor. O yüzden ben bunu sabitlemek için bir transparan pudra kullanmak durumundayım. Kesinlikle çok nemlendirici, aşırı nemlendirici. Zaten 8 saate kadar süren de nemlendirme sağladığını yazmışlar sitelerinde. Tabii 8 saate kadar nemlendirme sağlaması güzel bir şey. Gerçekten yüzde kalıyor bu arada bütün gün. Ama her yere bulaşıyor. Yani elinizi şuraya sürüyorsunuz, parmak izi çıkıyor, telefona bulaşıyor. Hadi telefona bulaşıyor, onu tölere edebilirim belki. Ama e, yani sürekli, sürekli elime, üstüme, başıma, her yere gelmesi beni rahatsız etti. Benim cildime çok uygun olmadı. Ama tabii atopik ciltler için daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu güneş kremi uygun fiyatlı bir güneş kremi ve gördüğünüz gibi çok da kapatıcı oldu benim cildimde en azından. Sizde nasıl olur bilemeyeceğim ama. Pudranızı sürersiniz, üzerine bir allık sürersiniz, bir şeyler yaparsınız alın size güzel bir makyaj, günlük makyaj. Bu da uygun fiyatlı güzel içerikli bir fondöten almış olur sizin için. Bence bu şekilde pekala da değerlendirebilir. Siz AVE'nin güneş kremlerini kullanmış mıydınız bu arada? Ben genelde ürünleriyle ilgili güzel yorumlar duyuyorum. Aslında bakarsanız o nedenle bu ürünü almayı tercih ettim ve içerik listesi de gerçekten güzeldi. Evet arkadaşlar göz makyajımı da tamamladım, rujumu da sürdüm ve buradayım. Bu arada yüzümde kullandığım diğer ürünleri de bir başka video konusu olarak hazırladım, onu da izleyebilirsiniz. Ürün gördüğünüz gibi oldukça yağlı. Zaten üzerine kuruyan hassas ciltler için olduğunu belirtmişti. Yine de kuru ciltlerin de altına herhangi bir şekilde krem vesaire kullanmadan uygulamasını tavsiye ederim. Aşırı parlak ama bu parlaklık içten gelen bilo parlaklık değil de yağlı bıcık bıcık olan parlaklıktan. Ama bunu nötrlemek bizim elimizde dediğim gibi bir pudra kullanırsınız ve bu olaya müdahale edersiniz. Ürün yine avantajlı bir ürün haline gelir sizin için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz her like videonun görünürlüğünün artmasını sağlayacaktır YouTube'da. Bana destek olursanız sevinirim. Bu arada bu ürünü kullandıysanız yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.